Yeni bir videoyla merhabalar. Bu videomuzda da farklı bir arızayı ele alacağız. Videonun başında izlemiş olduğunuz dönüşlerde gelen titreme neden kaynaklandığını söyleyeceğim. Nedeni aks ile alakalı bir arıza Şunu alayım ses yapıyor. Arkadaşlar aks değil bir parça var. Bu parçanın görevini ilk başta anlatayım size. Bu parça şanzımandan gelen hareketi tekerleklere ileten arabi parça. Bu parça arıza yaptığı zaman çeşitli belirtileri oluyor. Daha önce bir arızasının videosunu çekmiştik. O Aks kafasının yani aksın tekere giren kısmı, aks kafası değilen kısmının arıza yaptığında nasıl belirti verdiğini bahsetmiştik. Bu ise aksın şanzumana bağlanan kısımda ona iç aks diyoruz. İç bozulduğu zaman nasıl bir e, sebep veriyor? Nasıl bir etki veriyor araç? Araç üzerine nasıl bir etkisi oluyor? Cümleyi de bir toparlayamadım. Şöyle bir etkisi oluyor. Dönüşlerde sağ dönüşlerde sağ tarafa dönüşlerde Muazzam bir titreşim yaratıyor. Titreşim oluşturuyor diyelim. Sağa dönüşlerde muazzam bir titreşim oluşturuyor. Kasada. Aracın kasasında. Onu nasıl hissedersiniz? Hissedilmeyecek bir şey değil. Bildiğiniz aracın kasası zangır zangır titriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oturduğunuz yer nasıl e, titrediği zaman direkt hissediyorsunuz. Bunda da bariz bir şekilde hissedersiniz. Çünkü kasaya vuruyor direkt aracın kasasına vurduğu zaman her yeri titrettiriyor. Videonun başındaki kısa kısa videolarda onu çektim. O size ses olarak gelir. Zıngır zıngır diye ses olarak videoda onu duyabilirsiniz. Titreşimi hissettirebilirsiniz biraz zor açıkçası videoyu onu yansıtmak biraz zor ama nasıl bir etki oluşturduğunu anlatabilirim size. Bu aracı mesela bozuk olan kısma sol taraf, sol iç aks diyelem bölümde bir boşluk var. Biraz daha detaya girecek olursak iç aksta hareketli parça var. O hareketli parçanın e, lale değilen milyalar e, orada boşluk oluştuğu zaman işte dönüşlerde araca muazzam bir titreşim veriyor. Bunun kitabı sağ tarafa dönüşte daha çok etki hissediyorsunuz. Düz yolda fazla etki hissettirmiyor. Sağa tarafa dönerken dönüşlerde iyice bariz bir şekilde kasanın titrediğini hissettiriyor. Bu tabi içerideki e, bilyanın e, bozukluğunun e, yani boşluğunun e, denk gelmesiyle alakalı. Yani sağ dönüşte daha çok boşluğa denk geldiği için e, dönüşte daha çok etkisini oluşturuyor. Düzde o kadar bir titreşim yok. Çok nadir yapıyor. Yani böyle direksiyonu düz yapıyor. Sağdan. Böyle normal giderken de sağ dönüşte normal dönüşte de bir şey yoktu. Biraz da süratli olduğunuz zaman hafif mesela sağ direksiyonu kırdığım zaman direkt hissediyorum. Yani siz de nasıl hissedersiniz? Kendi aracınızda atıyorum. Mesela bir aksın bozukluğunu ele alırsak mesela. Mesela aks mili bozuk olduğu zaman yaptığı şey Belli bir kilometreden sonra Süratten sonra diyelim Belli bir kilometre sürat yapıyorsunuz mesela Belli bir kilometreden sonra Bir bakıyorsunuz ki kasa zangır zangır Titremeye başlıyor ya, Orada anlayacağınız e, aksta bir sıkıntı var Ama hangi tarafta var Onu işte e, Bilmek için Bakmak lazım yani aracın kaldırıp aksların kontrol edilmesi lazım. O bir aks milinin bozukluğu. Aks kafalarına gelince aks kafalarda genelde e, dönüşlerde e, ya tak tak diye ses yapar mesela. Daha yeni bozulmaya başlamış aks kafası eee dönüşlerde tam tur dönüşlerde mesela ara ara tak tak yapabilir mesela. Eğer o ses seriye bağlandığı zaman sürekliliği arttığı zaman anlayın ki e, o aks mini e, bayağı bozulmuş. Onun değişmesi lazım. Yani değişmezse ne olur? Aks kafasında şöyle bir durum oluyor. E, aks kesti değil bir tabirle karşılaşırsınız. Yani aks kırılması kopması o olduğu zaman da yolda kalırsınız. Gelelim üçüncü olan diğer yani Şu an bahsetmiş olduğum Dış Aks değil de iç aksın arızası İç aksta da arıza olduğu zaman Mesela içeride millerde boşluk olduğu zaman Dönüşlerde yapıyor o zangır zangır Tütremeyi dönüşlerde yapıyor Aks millenize düz yolda yapıyor Dönüşlerde yaptığı zaman da iç aksın olma ihtimali %90 seviyesinde ee, Çünkü e, Aks mili tam düz bir Parça olduğu için e, Balansı bozuk oluyor Titreşim oluşturuyor İç aksda ise Bu şekilde Şöyle bir dönüş var mesela bakalım yapacak mı şey şu şu an burada yapmadı. Daha da sürat olduğu zaman yapıyor. Yani böyle düşük süratlarda fazla yapmıyor ama yüksek süratta daha çok yapıyor. Bakalım şurada. Hafif geç burada da sürat yok fazla da. Yok burada da yapmadı. Pek yapacak gibi de değil zaten. Az yapıyor evet. Burada da yapmıyor fazla. o e, videonun başında zaten tıslım sesini zaten hissedersiniz. Tıslım sesini hissettiğiniz zaman zaten anlayın ki dönüşte yapıyorsa iç aks eğer tam tur dönüşlerde yapıyorsa anlayın ki Dış aks, ona aks kafası da diyorlar. Ya aslında basit yani arıza tespiti çok basit. Dediğim gibi düz yolda belli bir süratten sonra düz yolda yapıyorsa Anlayın. Aks mili. E, tam tur dönüşlerde yapıyorsa aks kafası. İşte böyle hafif dönüşlerde yapıyorsa işte dış aks olasılığı yüksek. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yani kendi aracınızın da arızasının ne olduğunu tahmin edebilirsiniz, bulabilirsiniz basit. Yani aks ile ilgili, aks kafası ile ilgili e, nasıl bir ses verdiğini e, daha önceki videoda izleyip oradan da öğrenebilirsiniz. Bunda ses vermiyor, bunda sadece işte e, aracın kasasını titrettiriyor ses olsaydı sesi dinletirdik ama ancak titreşimin araç üzerinde yaptığı vibrasyon sesleri geliyor işte parçaların sesleri geliyor titrediği zaman. Bu arıza böyle. Bu arızanın çözümü parça değişimi. Bunun da parçasını bulunduğu zaman şu an parça tedarikini bekliyoruz. Parçası bulunduğu zaman parçası değişecek. Yani bunu tamiratı vardır. İç miller değişir. O ayrı. Onu yaptırabiliyorsanız onu yaptırın. Yaptıramıyorsanız da işte böyle komple parçayı değiştirirsiniz. Bazı komple yani şimdi bazı bazı modellerde mesela iç aksi komple değil de sadece iç aksi veriyor. Komple komple aksa değişiyor. O aracın marka modeline göre değişir. Onun işte araştırılması lazım. Yani bu tarz bir şey başınıza gelirse sebebi artık biliyorsunuz. Bu konuyla anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeninde bulunmayı unutmayın. Yeni videoların takibi için de abone olmayı unutmayın. Yeni bilgilendirici videolarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi seyirler diyorum.